Aybe, koca gemiyi bordal atmışlar ha. Ne kadar büyük liman değil mi ya da kaç tane şey oluyor içine? Liman gibi liman. Vallahi Rodos limanı. Rodos. Baksana her taraf kruvaz dolu. <gülüyor> Bak şu arkada da bir şey var ama. Gel de öbür evet, güverteden de bakalım. Orada sanki daha güzel manzara. Evet. Hadi gözüküyorlar. Kalla var, kalla. Heh, Dodecanes Seaways gidiyor 12 adalar. Şu, şu, yeşil Marmaris. Yeşil Marmaris evet, mı? Evet Marmaris'e aynı. Marmaris ben Dodecanes dedim, aynısı. <gülüyor> yeşil Marmaris gidiyor. Bakın Marmaris'e doğru. Bizim feribot. Müşterileri bıraktı gidiyor. İşte koca Rodos. Bura büyük yani şakası yok. Hatta biz buradan Bak şu kale o kadar güzel ki. Komple kale. Şu Üstadlar saray falan muhtemelen değil mi? Yukarıdaki. Daha önce Lindos'a gitmiştik. Vay be. Komple şehir kalenin içinde ya. Marine Gate, her seferinde şaşırıyorum gelip gelip yani. Şurada da biliyorsunuz dünyanın yedi harikaları vardı, liman gelişi bacakları vardı. Ee, evet. Bu ve evet bizim Helios. arkamızda. Güneş tanesi Helios'un heykeli. Şunda mı? Şundan karşı tarafı mı yoksa şundan mı acaba? Ee, şu anda ayakları duruyor diye keçe heykelleri duruyor. Keçe heykelin de... olduğu yerdeydi işte. Keçi. Evet, görünce onu da söyleyebilirsin. Ha keçe burada değil mi? Bunu diyorum nerede? Oldu mu? O zaman şu iki ayak dışında mı böyle duruyoruz? Şey. Hayır bunlar benim arkamdaki olması ha, lazım değil mi? Olabilir. Acaba? Bakacağız. Yoksa şu ilerideki mi? Neyse işte bunlardan biri. <gülüyor> Peki biz mesela ile gelsek nereye gideceğiz? Şuraya mı? Doris'le mi? Doris'le gelsen şuralara gidilebilir. Şu? Büyükler. Hangisi o? O ne? o ne? Ha orası orası evet. Küçükli Küçüklüğümü hatırlıyor musun? Bakmıştık. Şeyle, Google Earth'tan bakmışım. Küçük yerkenler hep orada bak. Karşıda bak. Biz oraya gideceğiz. Burası daha büyükler ismi. Ya çok büyük evlere baksana lan nasıl büyük ya. Bayağı büyük. Evet, gemiye son bir iki buçukta. <gülüyor> usul nasıl Eda? Ya yani limandan binar çıkarken şu kartını takarken olacak. Yani bu kimliğin usul... yerine bu geçiyor değil mi? <gülüyor> Bak da, makineyle yani. bu makineyle okutuluyor. Arada da <gülüyor> çıkıyoruz. Eda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet Eda. Maçalara Maçan küçükmüş. Vodos'a <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin Vodos'a. Sağol tamam, kemikini doğru çekme de. boş bir şey bizi. <gülüyor> <musun? gülüyor> bak Edem öndeki şeyler çok güzel. bak. Şuradan gemiyi bir çekeyim dur. <gülüyor> bak şu öndeki şeyler çok güzel kabinler. Şunlar da balkonlular da çok güzel. Biz onun bir balkonluların bir üstündeyiz. Güvertedeyiz. Ama onun da bir üstü filikalar falan orada değiliz. Onda filikaları kapatıyor. Şöyle gayet büyük bir gemi. Burada savaş gemisi var. Burada vinçle bir şeyler yapıyorlar. Bakın şu şu anda nedense gemiyi boyuyorlar. <gülüyor> Antalya'da sanki şey yok gibi. Şurası Fethiye. Boarding ki. Bak taksi fiyatları var burada. Yine sahipseniz yürüye gidebilirsiniz. İyi para. <gülüyor> Bak şey arttırmışlar fiyatları. İlk defa burada zam gelmiş evet. enflasyondan. Pandemiden... Hafif bir enflasyon var. %3, %5 falan. Bence pandemiden sonra. Bu arada o helios güneş tarzı <gülüyor> Ha çözdük. Şunla şu. Ayaklarını koydu. Evet şöyle şöyle. Ya buradan oraya ayaklı heykel mi olur ya? Yani 35-40 metre yüksekliğindeymiş. Son gümüş de varmış işte bir şeyler yani. Son birisinin farkında. Vay be. Ya yani o heykel şöyle çok büyük bir... Devasa oluyor. Bu arabaların evet. olduğu yerden değil yani. Ulan. Turların evet. etrafında don, dönenmeye başladık bile değil mi? Evet. Rodos kat... Rodos'ta nüfus 160.000 falan. Bunun 3.000 tanesi yaklaşık Rodos'ta Türkler. Hala Oo. da güzel Türkçe konuşuyorlar. Diyorsun. Diyorum. Burası tabii ki çok el değiştirmiş. Önce... Ta... Ya çok antik çağlarda kurulmuş. 1300'lerde Templier şövalyeleri geliyor, Hospitaller şövalyeleri. Sonra Haçlı seferlerinde bayağı diğer başka ülkelerden de şövalyeler geliyor. Sonra Osmanlı biliyorsunuz. Osmanlı'dan sonra İtalyanlara geçiyor. Modern yapıların çoğu Levantenlerin o mimari stilindeymiş. Karışık yani güzel. Şöyle çok tatlı gözüküyor. Hadi arkayı bir çek. Kale duvarlarının üstünün şöyle şöyle olması Eda'nın çok hoşuna gidiyormuş. Evet çekeyim dedim. Deniz suyu çok güzel gözüküyor. Gerçekten nefis gözüküyor. Taş temiz. Surların içine girdik. Kolokyum ve Berk diye iki tane ayrı bölümden oluşuyor bu turların içi. Şu anda Berk'te olmamız lazım. Bak kıyafetler 15 liraya düştü, 45 liradan. Evet. Bugün beyaz parti var, beyaz bir evlisi alabilirim bu dolardan. Evet bu bir... Ben şurada fotoğrafım var. Evet bende oraya yatıralım. Hacı Kelis'i vermeyi okudun mu ama Hacı. Hacı Kelis mi? Ha şurada <gülüyor> evet aynen. Hacı Kelis. Burası, bir orijin evet. olsa e, kay, Kale'nin bakiresi e, isimli kilisemiz. Bizim evet. Kilisemiz. Hadi hayırlısı. <gülüyor> Şehitler Meydanı, Savaştaki Şehitlerin Anısına. Ee, bir de bakın Haçlı Zaferleri'nde işte Şövalyeler çeşitli ülkelerden gelmişler ya, evet. 11 ayrı ülkeden gelmişler bu arada. Onların armaları. Onların her birinin arması aynı. Hanların üstünde hep öyle armaları var. Fiyatlar tabi kısmen ucuzladı yani. yani bayağı ucuzladı, bayağı ucuzladı yani yarısının yarısına evet. falan düştü. Santorino ve Mikanos'a göre. Şimdi Börg kısmı daha çok Yahudi, Türk, Osmanlı mahallelerinden oluşuyor. Diğer kolokyum dediğim yerde şövalyelerin kurduğu yerler. Biraz önceki şehitler meydanı da e, Dünya Savaşı'nda işte Almanların e, şehit ettiği e, gariban Yahudiler için yapılmış olan meydanmış. Onların içindeki olabiliyoruz. Yahudi mahallesindeyiz. Yani, Yahudi mahallesi oldu işte sinagogdan belli. Yani şurada varmışsa öyledir demek. Şurada bir yerde. Şu çiçekler ne güzel olmuş değil mi? <gülüyor> Donanma dairesi binası varmış eski, belki bu. Şu binam acaba? <gülüyor> Bronz deniz atı çeşmesi var bakın. Bak şeyler de çok tatlı. Şu şey çok güzel bak. Laveranda yazıyor ya bak. Tatlı, evet. Çiçekli görüyor musun? Bayıldım bu Nefis yazık Ağaç da güzel. Ya şöyle bakın. <gülüyor> Yok, şey. <gülüyor> Merhaba Günaydın. Kahve. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Türk kahve <gülüyor> çay Teşekkür, bu bu var mı? Teşekkürsüz. var. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Çizecek ama çizmelik. O da İbrani şey der yazıyor ya. Ha, nazilerin zulmünden olan ben. Yani naziler ya naziler hep buraya kadar bile gelip adadaki Yahudileri değil mi katlediyor. Tabii canım, her zaman. Ne kadar sinir bozucu bir şey ya. Evet bu Acayip güzel yapmışlar. Bak normalde şöyle eski eski <gülüyor> Yapınca böyle oluyor. Burada esnaf tabi çok yani. yani şehir olduğu için büyük. Ee, buranın büyüklüğü Datça Marmaris Ve Hatta Knidos'tan Marmaris'e kadar uzunluğunun 5 katı da genişliği olanı falan. Şaka değil yani Rodos'un coğrafyası. Bayağı büyük bir yer. Büyük ve nüfuslu bir yer bir de tabi hani. Öyle her yerinde yani yaşam var. 1400 kilometre falan mı diye okuduğunuz Ha öyle sanki. bir şey öyle bir şey. Yani dönsen evet. Şaka şaka değil yani. Böyle restoran varmış. 17 euro ise bizde ya, daha ucuzdur fiyat ya. Oldu <gülüyor> Burada da Euro gene acıtıyor işte. Bu bayağı esnaf var ya. Simiz Toklios'u. Tabii şövalyenin büyük bir önemi var. Bakın bir esnaf dükkanını açıyor. Daha önce açıyorlar tabii ki. Yeni açıyorlar. Uu, bayağı şeyli heykellemeli. Ben sana bir şövalye kostümü alıyorum buradan. Kafalığı alın da. Ha. Trafikte bakayım gelene kafalı. Ne oldu? Allah nefis bir şey bina daha. Burada Üstatlar Sarayı zaten süper bir yer ama geçen girmiştik bir daha girmeyiz diye düşünüyorum. Gene de böyle sürekli ortaçağ şeyleri insanın kafasını karıştırıyor. Ve tabi ki de kediler. En sevdiğim kısım. Evet şu an yeni bir meydana geldik. Çadı var martı var. Burası Meydanı Hipokrat Meydanı, Hipokrat burası için çok önemli. Bu da şadırvan. Hipokrat Meydanındaki şadırvanı çektin mi? Çekiyorum. Su içiliyor mu sandın? Ben içeceğim. Evet. En güzel kapı bu herhalde şimdi buraya da. bir kapılı. Baksanıza. Ağaçlara önem gösteriyorlar. Şöyle, akşam gelmek gerekiyor. Ben akşam Aşkım serinliğinde tabii nefis olur. herkes oturmuş. Tabii. Çekatak, çakadak. Yeniyor, içiliyor. Sokratus Çeşmesi'ne gelmiş. Hadi oraya gidelim. Sonra buralara bakarız. Sokratus Çeşmesi'ne gidelim. Şu ağaç şeyinin önemini gördünüz mü? Bak ya. ne güzel bak. Şey seriyor ki aşağı ha, evet, dökülmesin. Yani ağacı... Kullanıyor gölgelik diye bunu kesip de buraya şey yapmıyor. Üzerine şemsiye yapmıyor. Rodos'a gelecek, Rodos'a gelecekli kadınlara hanımlara söyledim. Sokak tesisi, alışveriş sokakı tam böyle. Sokak hikayesi ne buradaki yada? ya da? Ya etkilenme an, Yunan filozofu. Her yerde sokak tesis, sokat yazıyor. <gülüyor> tamam Rodosluymuş. <gülüyor> Hepsi Rodoslu. Atıyoruz bu arada. Aa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Baba tarafı dostum. <gülüyor> ha <gülüyor> baba tarafı. Baba <gülüyor> tarafı. Tamam. Anne tarafı başka. Evet. Kahveci adı Mevlana. Zaten Türk kahvesi yazıyor. <gülüyor> 14. diyorum. 14'üncüyüzü ben halvarı tutumak. Vallahi. Vallahi işte. İçeri ben bir çekeyim, çekeyim hemen o zaman. Ay yardım et, kutu adlarını bakayım. Mevla. Evet Osmanlı sevmalı. Şeyi çok güzel içerisinde. şey zaten eski bir şey. Belli yani. Vay vay vay. Nefis. Kapı orta çağdan kalmaymış. Herkes Sev bir şey, şey. Manzarası şey, güzel. Bir adet cami. Ne camisiymiş acaba? Çok güzel gözüküyor ama. Ne paşa? Recep Paşa. Camisi olabilir mi diyor Eda. Allah şeyece yazıyor. Ha dur şurada etiket var. Ne diyor? Ne mu? Mehmet Ağa mu? cami. 2004'te Aa. yenilenmiş. <gülüyor> Mehmet aymış. Güzelmiş. Çok güzel. Çeşmemiz de var. Hala kullanılıyor. Akriba. <gülüyor> akriba? <gülüyor> 27 Euro olmasa Diğerleri 19 Euro'ydu. 19 Euro'luklar, hadi neyse 350 lira eder de. 27 olunca bize pahalı geliyor. Evet. Gerçi bizdeki iyi elbiselerde O tabii ki de var o fiyatları çok daha evet. aşkını evet. yani. Evet. Gerçek pamuktu. Yunan şeyi vardı. Yani ya, Çin malı ya, falan ya, değildi ya. yani. Çin ya, ya, malı olmayan için normal <gülüyor> yani öyle oluyor tabii. <gülüyor> Bu ikisi gemiden gözüküyordu şeyler. Kilisenin şimdi gözükmüyor. Sağ Burada da minare. İkisi gemiden güzel görünüyor. Çok tatlı gözüküyor. Aynen. <gülüyor> bir kuyu. Ağzını kapatmışlar. <gülüyor> Kamera. Güzel bir Yunan ezgisi geliyor. Sokratos... Ikar... Kariten... Sokratos... Kariten... <gülüyor> şuna bakayım ya, tepede yürüyor. Bak bak, Yunan kedisi. Ela, Ela, Gatto, Ela. Haa, şuna bakayım. Doğradacıkta uyuyor. Bir de şöyle bir güzellik var, orada kendini çektiriyor. Gata, elegata, elegata. Çok pozcu ya, çok mika suratlı. O. Yasas. Bak, odasın kendisi kilolu 16 lira. Evet. 50 899 <gülüyor> <gülüyor> Meltemi Uzo. Bir hafiflamari var mesela. Bak, şey, iyi şey. ki Santrönden almışız. Evet. Burada 15.90'a çıktı Biraz arkadaşlar. 12 numara oldu Yeni rakı. Beyefendinin Türkçesi çok güzel. Gola <gülüyor> <Rodos 'un gülüyor> Türkler. Şey güzel, fiyatlar çok iyi burada. Bunlar Rodos'un kendi. Rodos'un kendi Uzo'ları. Bunlardan deneyebiliriz diye düşünüyoruz. Evet. Onun dışında Ama zaten dolu içki olmalı. var. benim çantama sığmalı. 10 litre var, 70 litre yanımda. 3 kere 5 litre Bir de kahveli bakım var ya. Kahveli Kahveli bakım. <gülüyor> <Bahsettiğim> <gülüyor> <bakınız mı? gülüyor> o da mı gene suyla içiliyor? Hayır, buzluğum, soğuk olur. Su falan katılıyor. Bu bayağı içki var. Denemek istersen mi? Gel deneyelim hadi bir tane. Uh, bayağı içkin. bu Çok güzel kokuyor. Şekillerse Yamas. Hadi. Yamas. Hayır, Yamas. Nefis Nefis içki Oo. vallahi. Ama sen çok güzel. güzel. Çok güzel. Bundan alalım mı Aldım. bence? Bence ondan alalım, bence bence de. benim çantaması var. Tamam. Hadi alalım. Gemiye sokmak için küçük. İngilizce konuşma. Türkçe konuşma. Sorry. Türkçe <Turkish> yok. <gülüyor> ya piliyo. Ee, ne? Mikro mu? <gülüyor> mikroya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sakız mikörü aldık. <gülüyor> Kahveli rakı aldık. Bir tane de Uzo aldık. Kahveli rakı mıdır? Evet. Diyor ki burası benim yıkılım buradan diyor. Evet, güzel bir camiye daha geldik. Bakalım camimizin adı neymiş. Zodos'un aksi nefis. Bakalım Süleymaniye camiymiş ama kapalı herhalde. Kapalı. Gezmek isterim. Bu Süleymaniye Camii bu. Hı? Süleymaniye Camii. Süleymaniye mi? Aha. Karşıda da hemen Üstadlar Sarayı devam ediyor. Burada böyle lüks böyle şeyli bir otelde kalacaksın Eda. Havuzlu böyle. <gülüyor> lüks. Yavaş yavaş gezeceğim böyle. Rodos'a ayrıca tek başından gelinir yani arkadaşlar. Ha burada hani... bir hafta kalsan yetmez zaten. Aynen bir hafta değer bir adam. Yani Rodos büyük yani, yani. şaka de değil. Bir sürü şehir var. Ah bak gelmiş. Biz yerinden ve menşeinden aldık. Evet. Şimdi artık, şimdi artık şövalyelerin eski. olduğu kolokyo'ya geldik değil mi? Evet. Daha eski yani. şehrin olduğu. Bir damla daha eski. Orta çağ. Orta Çağ'a geldik. Kalağının hı -hı. olduğu yer. Şövalye. Sağlı Soğulu hanlarıyla dolu. Sağlı Soğulu ne? Şövalyelerin 11 ayrı ülkeden gelen şövalyelerin hanlarıyla dolu. Niye hmm. han? Çünkü geliyorlar kalıyorlar yani. Haçlı seferleri var o zaman. Hmm. Para veriyorlar sen cinlere. Bunlar Baksana zengin mi? Sokağı ve e, sokak üstünde yer alan hanların ambulenleri var. Hı hı bakalım. Lingua diyorlar, dil diyorlar. Mesela dili. Yani İngiliz. Lenguası. Lenguası ha. Büyük yer ya. Onların amblemiymiş, kuymuş. Efendim soruyor. Almanı bulamamışlar. Varmış da. Evet. O kitaller her zamanlar. Çok da. Kitaller sanciyim de. Önemli değil. İşte ibaş. Şöyle mi oturuyorlar? Yani İspanyol. Böyle mi an oturuyorlar?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 Ticket, Ve gelmek için iş. akşam 8'e kadar bir yolluyoruz hacım, sabah 8'den. Bilet istemiyorlar mı? Bir şey istiyorlar. Evet. Gayet de 8 Pazartesi yürüm. günlerinde 12'den 3'e kadar tamam. sadece gezersin. 8 euro. Tamam biz gezdik, fotoğraf çekip dönelim o zaman. Aynen biz gezmiştik zamanlar. İçeride sergi salonları var. Aynen. Üstatlar, üstadlar. Büyük büyük üstadlar. Yiyük, üstadlar. İs tatadım. Valla gidiyor. Aa bak alt çık gidiyor. Evet, bir Ha çocuk vuruyor bir şey. Aynı sesi yapıyor. Ben evet. Evet. evet, iki buçuk yulağa kadar düştü biralar. Ne daha gördüm? İki buçuk yulağa kadar düştü biralar. Mama mikad ama tam evet. bir şey yani. Tamam. Evet. Heh, şimdi çekelim hadi. Bu şey, Büyük Saat Kulesi aşkım. Bu Çan Kulesi falan değil. Hatta bunun ismi de Türk yani. Fethi Paşa Saat Kulesi. Vallahi. Rolloy. Bizimkiler mi yapmış? Şeyler olsun. Ha, rolloy. Nefis gözüküyor. Ya, bizimkiler mi yapmış yoksa tamir mi etmiş? Evet, bir Fethi Paşa Fethi işin yani. içinde. Evet Eda, camiler bitmiyor değil mi? Bayağı Gerçekten maşallah. Osmanlı'nın. Osmanlı ya burası 12 adaların yönetim yeri biliyorsunuz. 12 adaların Osmanlı'tı. Hala, Hala öyle. Hala öyle. Yeni Tabii bir şeydi. Osmanlı'da da öyleydi yani. Evet. Ha bizim şey caminin arkasıymış zaten bu. Bu ne acaba? Bu da ha bu da cami. Çok güzel bu da. Şu kubbe az bir şey gözüküyor ama. Kütüphane, Müslüman Hafız Ahmet Ağa. Hafız Ahmet Ağa kütüphanesiymiş. Çok güzelmiş. Ben hep şeyi merak ediyorum. Mesela hani Osmanlı'da böyle ha. mütasip bir hani yaşam tarzı vardı ya mesela diyelim. Ha. Hani daha böyle ha. değil mi? Kutucu yani. Ha. Şimdi mesela Rodos'u aldıklarında Rodos'ta da o yaşam var mıydı yoksa Mahalle mahalle mi değişiyordu acaba? Ha. Mahalle mahalle değişiyordu. Zaten. Değişiyordur değil mi? Şimdi mesela burası i̇şte Belki öyledir. Burası Türkler, Yahudiler. Hı hı. E, kolokya tarafı işte daha Hristiyanların. O zaman mahalle mahalle herkes kendi hayatını gene. Tabii. Bu halsız Ahmet Ağa e, kütüphanesinin içinde de böyle el yazmaları varmış Osmanlı'dan kalma. Çok güzel bir müze aslında yani ilgili meraklısına. <gülüyor> evet. Evet fiyatları normal. Şurada bir bakkal bir market bulamadık. ha. Gezin. Hı. Hmm. Sarayın içi hariç gezdik. Evet. O zaman biz sarayın içinde gezip, Dolosa da gidip gelmişiz. Şimdi bir de Arkeoloji Müzesi var yani onu da aslında gezmek isteyebilirsiniz. O da güzel. 10 euro'ya alabilirsiniz ikisinin. Toplam bir, bir de motor kiralayıp Lindosa gitmiştik. Ne ara gittiysek Ay, evet. Önceki gelişimizi hatırlıyor musun? Bir de Kazino'ya da oturup Bir de, bir da de kazinoya, da oturup, bir da kazino'ya da oturup para, para kazanmıştık. <gülüyor> <gülüyor> ne ara bunların hepsi olduysa artık? Valla bir gün hepsini yapmışız biz. Işte. Ama o zaman uzun kaldık yani burada. Tabii tabii. Şimdi daha kısa. Böyle 4 saat değil mi? Aynen. 8 saat, 10 saatti sanki tabii. öyle bir şeyler. Evet. Sabahtan ilk Lindosa gitmiştik. Akropolise çıktık. Bilmiyorum. Evet. Gipardan sembole bayağı baktık. orada uzaktı yani. Git gel 45 dakika. 1 saat sürdü. Bir saat gel mi? Motorla. 45 saat. 50'lik bir motor kiralamıştık diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi ya. Ama çok sarhoş olmuştuk artık. Yani o motorun kaskını orada burada tutturuyorduk. valla evet. Hatırladım. Evet antik şehir. Bak orada güzel bir kilise şeyi var ama yeni var abi. Orada bir şey yok ya bitti. Antik şehrin üstüne kurulmuş Orta Çağ kenti değil mi? Genel olarak bitti yani şu an itibariyle. Sadece var, varmış. Kimse gibi gözüküyor. Bakalım mı içeri? Bitti mi? Şöyle bir saniye çekeceğim. Şey çok güzel. Zeminler efsane. Hı hı. Biz isketçin orta çalışıyor. Hı hı. Sonra şöyle ayağa bıkmışlar. Ne güzel. Ama çok güzel oldu. Evet güzel. ya, acayip şükür yapmışlar. Vallahi güzelmiş. Bak, böyle şey edilmiş, tavada edilmiş. Eda'nın oteli. Şey Bak yerdeki çiğnilere Çok güzel. Nefismiş. Güzel şey. Evet Eda burada yatacak bugün. <gülüyor> Doğru mu Eda? Şehri koruyormuş olsun artık. Hmm. Aziz Ketren. Dedikleri. Evet. Tabii şeyde dünya savaşında burası da böyle. Yerle bir olmuştuk. Onunla Eda kilim dokuyormuş. <gülüyor> evet. Gemi Batı Akdeniz ben. en sevdiğim deniz. Yani Doğu Akdeniz'in bizim batısı. Marmaris'e gitmek gelmiş. Aynen işte Marmaris, Datça Denizi gibi falan gözüküyor. Şey yapalım Net mı? Girelim mi? Ben girmem. Bilmem Zaten musun? gireceğiz. Burası Manđra Klimanı. Yürümek ister misiniz? <gülüyor> Diğer liman orada. Burası da yerellerim takıldı. İşte bazı balık tutma şeylerin olduğu veya balıkçıların veya kişilerin teknelerinin olduğu bir yer. Günlük, günlük. Mesela şu günlük balık tutturuyormuş sonra. Fishing Adventure diyor. Gibi gibi. Bu, maksadı ne bu? Oturmaktır. Şu. Buna ne olmuş? Ağır yok. Yusuf Ayrın dumanı attı. Hareketi hazır. Suyun güzelliğine bak ya. Hep böyle bu Akdeniz. Eda, Dodost Kazinasu'na yaklaştık. Evet. Şuralarda bir yerde ilerideydi sanki. Çünkü niye biliyor musun? İlerideydi. Niyesini söyleyeceğim sana. Motorla geldik. Buradan geldik. Ee, şu tarafta falan. Zaten Yenişehir'e de geldik. Dikkat edersen. Evet. Doğru mu? Aynen. Ha şu ağaç altından gezelim. Evet, burası bizim yerimiz. Doğrusu e yer ayırdık. Birkaç ay sonra geleceğiz. Mandrake'den yarayır. Mandrake. Bakın şu iki şunla şu taraf. Şu ikisi bacak. Yani aradan giriliyor olması lazım. Buramıydı Eda? Demiyorum şu anda. Burada orta çağdan kalma yağ değirmenleri var ama biraz ruh da çekmemiz lazım. Evet. Bir şey. Bak şurada agora varmış büyük. Evet. Asıl buradan alacaktık. Bak yanında da farmasi varmış. Evet. Burada orada şöyle bir begonvil var. Çok iyi değil mi? Bunu bana. Aa, etek. İyi yani. güzel. <gülüyor> orada çadan kalma begonviller görüyorsun. Kanal. <gülüyor> Papa kediye bak. Şuna bak. Burası kurumuş arkadaşlar. Orada bir kedicik var. Burası hendekmiş. Evet istemeden Ganeira gibi gezerken bu sokağın altına da çıktık. Yukarısı o şövalyelerin şeyi, kalesi. Burada da bir sürü şeyler var. Ticket'lar falan. Ticket'lı yerler bunlar. <gülüyor> Bülbül sesi yapan adam. Evet. O. Oh. Ayak soğuyor bunlar. Değil mi? Burası Arkeoloji Müzesi. Açılış saatlerini görüyorsunuz. Eskiden burası Saint John Şövalyelerinin hastanesiymiş. Hastane olarak kullanmışlar. Kuroz büyükmüş azıcık. Evet, şu an halata aldılar. Gördüğünüz gibi. Bak, gemiden halata aldı. Roro bizi şeye çekecek. Buradan açacak. Diğer taraftan da şey yapacaklar. Bakalım ne olacak? Bu arada şehir nefis. Nefis yani, çok güzel. İstanbul kadar falan değil mi daha? Tabii tabii çok güzel. Baya büyük güzel yani, hani bir bayağı şey. Güzel bir ada. Nefis bir ada ve şehir yani. Çok kültürlü ya belki o yüzden. Olabilir. Evet. Bak bak asılmaya başladı bak. Bak asılıyor şu anda bak. Baksana bayağı asılıyor bak. Gerildi halat. <gülüyor> Olduğu yerde duruyor. Oradan basıyor. Hiç oynamadık ama sanki. <gülüyor> Alıyor, milim milim ilerletiyor bizim kıçımızı, evet, evet. açığa alıyor. Bak şunu da Vay be. Evet açığa bayağı alıyor artık. Bu arada karşılarda Marmaris tarafı bizim silüet halinde gözüken Türkiye. Mandırakiye de elveda, Agora. Üstatlar Sarayı, Orta Çağ'dan Kalma, 3 tane Değirmen, Güneş Tanrısı, Helyos'un ayaklarının durduğu yerler. Bayağı çıktık sayılır limana. öttürdük, evet, selam verdik az önce. Şurada bağlıydık, artık gidiyoruz. Buraya şöyle gelmeye karar verdik. Bir gün geleceğiz Fethiye'den falan normal feribotla. Değil mi Mert? İyice böyle Rodos'un her tarafını bitireceğiz. Hatta doğu tarafında falan da kalalım diyoruz. Farklı yerlerinde güney tarafında kalalım. Sonra da şu Blue Star'larla falan feribotlarla en alttaki Karpathos Adası falan var oraya gitmeyi istiyoruz. Başka yakın adalara gider geliriz buradan Artık Antalya'nın dağları gözüktü artık Kaş çubarından geçiyoruz Kaş kalkan, kalkan kaç çubarındayız Hilip aşağı sallasak mı? Fırkınım yalnız. teli ince aşağı düşürebiliyor. Eni Doris'in 2 katıymış. Kapetan duygularını alalım. Darzalar güneş batıyor ki diyor sesi biraz az gelebilir. Bak, bak, Duygularını öğrenelim. Deniz. Artık son. Benim hayatım için önemli. Son günün diyebiliriz olmaz gemide. Son olmaz. Değil mi? Of kum batımına bakın ya gerçekten de. Yani gerçekten benim için deniz olmazsa olmaz. Bu da onlardan bir tanesi işte. Ah ne yapıyorlar canım. beyaz parti hazırlıyorlar ortalığı. Ben suyumuza bakın. Neyse hocam niye o iskele motoru öyle daha şey atıyor, şeyde sancak motoru şey atıyor. Evet. Bir de şimdi bir de. şimdi belki normal makineler değil de. Burası da veranda var. İnsanlar takılıyor. Şöyle balkonlu odalar da tatlı. Evet şu an bizi yanaştırıyorlar bir tek Kaka bu i̇şte Antalya Antalya'ya gelmiş bulunmaktayız. Hayır. İşte Bendirek. Biliyorsunuz, şuraya yanaşacak, tam karşıya buraya yanaşacak. Q Terminali orada. Setur Marina burada. Nasıl geçti? Güzel. Evet, şimdi Veranda restorana kahvaltıya geliyoruz. Hadi bakalım. Merk, Bak, şu an nereye gidiyorsun? Bana en sevdiğim restorana geldi. Polk Polo'da. <gülüyor> Antalya'nın en iyisi. Kahvaltı için. <gülüyor> Bana bir kahvaltı ısmarla burada. Teşekkür ederim. Ağzını Beni şu Süper ağırdı resmen. Yanlar da götürdüğüm için zor oluyor zirağımız. Çekmek. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğimiz çok güzel. Durmuyorsanız Şöyle sen El yapımı simit Biraz yedik gerçi ama <gülüyor> Eda götürüyor mesela maşallah yemiyoruz. <gülüyor> Seminç hiç yemedim Birkaçık yoğurtla duruyoruz Hep böyle şey Mus falan. <gülüyor>